E, malum bugünlerde gıda fiyatlarında, gıda enflasyonunda çok ciddi artışlar var. Uzmanlar e, bu konunun nedenlerini araştırıyorlar, detaylarını inceliyorlar. E, elbette ki e, aracılar, elbette ki efendim, fiyatlı, fahiş fiyatlar e, ve bu noktada e, vergiler birçok neden sayılabilir. Ama en önemli nedenlerden bir tanesi de malum e, tarım girdilerindeki maliyetlerin yüksekliği. Yani, aslında üretim maliyetleri yüksekliği de gıda fiyatlarının artmasının en büyük nedenlerden bir tanesi. Ben bugün özellikle tarım üretiminde en stratejik konu olan, en stratejik girdi olan tohum konusunu değerlendirmeye çalışacağım. Malum işin özeti, işin başlangıcı, işin en nirengi noktası tohumdur. Sizin tohumunuz ne kadar güzelse, ne kadar sağlıklıysa, ne kadar verimliyse o kadar verimli bir netice alırsınız tarımda da o kadar başarılı olursunuz. O yüzden ülkeler, devletler tohuma çok önem vermişler ve mümkün olduğu kadar da doğal tohumları, ata tohumlarını kullanmaya çalışmışlar ve dünyada da bu konuda çok ciddi çalışmalar yapılmış. Öncelikle tabii şunu ifade etmemiz lazım. Hatırlarsanız, milli ekonomi modelinin sahibi Prof. Dr. Haydar Beyin tarım konusunda söylediği çok önemli bir tespit var. Nedir o? Tarım en stratejik sektördür. Kendisine neden en stratejik sektör diye sorulduğunda da şu cevabı vermiştir. Topsuz, tüfeksiz, silahsız savaşılabilir ama gıdasız, buğdaysız asla savaşılamaz. Siz aç olan askerleri en modern silahları da verseniz bir başarı elde etmeleri asla mümkün değil. Bir başarı bekleyemezsiniz. Şimdi tabii tarım en stratejik sektör dedik. Tarımın da en stratejik girdisi tohumdur. Dolayısıyla tohum konusuna devletlerin çok önem vermesi gerekiyor. Özellikle Türkiye'mizin son dönemlerde gerek hibrit tohumlar, gerek genetiği değiştirilmiş tohumlar şeklinde yani yapısı bozulmuş, sağlığımızı tehdit eden, tarımımızı tehdit eden tohumlar devreye sokulmuş. Bu da tabii ki tarımımıza büyük bir darbe vurmuş. O yüzden özellikle bugünlerde tohum konusuna çok eğilmemiz gerekiyor. Çok ciddi manada bu konuda araştırmaların ve çalışmaların yapılması gerekiyor. Dilerseniz bu işin biraz tarihi sürecine bakacak olursak bakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti devletini kurduktan sonra en önemli yatırım olarak tarımı düşünmüştür ve tarımla işe başlamıştır. Ve bu manada baktığımızda Osmanlı'dan kalan borçların da tarımda yapılan çalışmalarla beraber, üretimle beraber kapatılmaya çalıştığını görüyoruz. Tabi hemen ardından tarıma dayalı sanayi, hemen ardından diğer sanayi e, efendim, çalışmaların da devreye girmesiyle e, çok güçlü bir kalkınma programı izlenmiştir. Ama e, Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli en çok e, efendim odaklandığı konu hep tarım olmuştur. Ve baktığımız zaman e, 1930'lara kadar e, mevcut e, tarım e, politikaları devam ettirilmiş ve elimizde ne varsa en büyük gayretlerle beraber e, bunlar devreye sokularak üretim gerçekleştirilmeye çalışılmış. 1930'lu yıllardan itibaren de çok ciddi manada tohum çalışmaları, tohum ıslah çalışmaları yoğunlaşmış ve bu konuda çok ciddi bilimsel çalışmalar yapılmış ülkemizde. Tabi burada çok detaylı tabi tarihe girmeyeceğiz ama bakın 1982 yılına kadar, 1982 yılına kadar tohum konusunda devlet baş aktör ve devlet bizzat tohum üreticiliğini yapıyor ve tohum fiyatlarını bizzat devlet kendisi belirliyor. Ve bu manada aslında e, tarım köylüsü de e, korunuyor ve tarımın en temel e, e, girdisi de korunuyor. Tohum e, girdisi korunuyor. Ve baktığımız zaman bu noktada 1982 yılında tabii ki bir liberalleşme, daha fazla bir e, liberal kapitalist ekonomiye e, adım atma konusunda ciddi e, çalışmalar yapılmış e, özel hükümetiyle beraber. Ve 1984 yılında da e, yapılan e, efendim, çalışmalarla çalışmalarla, Fiyatlar serbest bırakılmış, tohum fiyatları serbest piyasaya bırakılmış ve aynı yılda tohumluk ithalatı da serbest bırakılmış ve tohuma vurulan en büyük darbe de zaten bu yıllardan sonra başlıyor. 1985 yılında tohumluk teşvik kararnamesi ile özel sektör tamamen tohumculuğa doğru itilmiş teşviklerle beraber ve yavaş yavaş tohumculuk özel sektörün kontrene doğru geçiş sağlanmış. Bakın burada tabi özel sektör dediğimiz zaman aklımıza hemen e, Türk şirketleri gelmesin. E, şimdi bir taraftan e, ithalatın önü açılıyor, bir taraftan yabancı yatırımcıların önü açılmaya çalışılıyor ve dolayısıyla tohumculuk sektöründe e, devleşmiş olan, küreselleşmiş olan bir takım karteller, çok uluslu şirketler ülkemize çullanmışlar ve maalesef tohumculuk sektöründe söz sahibi olmaya başlamışlar ülkemizde. Ve AKP iktidarı geldiği zaman 2002 yılından sonra bakın 2006 yılında 5553 sayılı tohumculuk yasası çıkartılıyor. Bu yasaya göre bu kanunla beraber çiftçilerin ellerindeki ata tohumlarını satması yasaklanıyor. Bundan bir gelir elde etmesi, bir para kazanması yasaklanıyor. Fakat bu yasanın bir özelliği de şu, takas yapılabiliyor. Yani çiftçiler birbirlerine herhangi bir ücret talep etmeden e, tohumlarını e, verebiliyorlar, değiş tokuş yapabiliyorlar. Fakat tabii tohumculuk yasasının çıkmasıyla beraber e, tohum konusu tamamen özel sektör sektörün efendim e, kontrol ettiği bir sahaya dönüşmüş ve özel sektör bu noktada artık e, piyasaya hakim e, olmaya başlamış. Bakın e, şirketlerin kurmuş olduğu e, Tohumcular Birliği de artık, e, tohum politikalarının e, belirleyici temel unsurları haline gelmişler. Bakın e, tohumculuğun kaderini belirleyen en önemli adımlardan bir tanesi de özellikle yine AKP iktidarı döneminde 19 Ekim 2018 yılında e, e, çıkartılan bir yönetmeliktir. Nedir bu yönetmelik? Yerel çeşitlerin kayıt altına alınması üretilmesi ve pazarlamasına dair yönetmelik. Bu yönetmelikte de e, 2018 yılından sonra yani bu kanun çıkartıldıktan hemen sonra artık sertifikasız tohum e, satışları bir nevi yasaklanmıştır. Yani burada e, e, tamamen el değiştirmesi de e, hatta hani çiftçilerin e, 2006 yılında çıkan kanunla beraber el değiştirmesinin önü kesilmemişti ama 2018 yılında çıkartılan bu yönetmelikle beraber artık sertifikasız tohum kullanan çiftçilere destekler kesilmiştir. Ve adeta ata tohumlarını kullanan, sertifikasız tohum kullanan bütün çiftçiler adeta cezalandırılmıştır. Ve bundan sonra artık tamamen sertifikalı tohumlarla beraber ata tohumları maalesef devre dışı bırakılmıştır. Ve bu da tabii daha sağlıksız bir yapılanmanın oluşmasına neden olmuştur. Bakın bu noktada o dönemin ziraat mühendisleri odası, İstanbul Şube Başkanı Sayın Ahmet Atalın yapmış olduğu o dönem yapmış olduğu bir açıklama var. Diyor ki binlerce yıldır kendi tohumunu üreten köylü kendi geliştirdiği tohum çeşitlerini satarak geçimine katlısı, katkı sağlıyordu. Yani aslında çiftçi aynı zamanda elindeki ata tohumlarını satarak da bir gelir elde ederek toparlanmaya efendim, durumunu iyileştirmeye çalışıyordu. Bu, bu da aslında elinden alınmış oldu bu yönetmelikle beraber. 2006 yılında çıkarılan tohumculuk kanunu ile çiftçinin bu imkanı elinden alındı diyor Sayın Atalık. Tohumunu satarak kazanç elde etme imkanı kaldırılan köylüye bir de tohumu sertifikalı olmaz ise destek verilmeyecek olması Atalık tohumların bir diğer deyişle yerli tohum çeşitlerinin hızla azalması anlamına gelir diyor Sayın Ziraat Odası Mühendisleri Odası Başkanı. Bakın o dönemde yine buğday ekolojik yaşamı destekleme derneğinden yapılan bir açıklama var. E, milli tarım projesi kapsamında 2018 yıldan itibaren tüm tohumların sertifikalı hale getirmesinin gıda bağımsızlığını tehdit edeceğini ifade ediyor ve küçük çiftçiye büyük zarar vereceğini belirtiyor Efendim e, buğday ekolojik yaşamı destekleme derneği yine bakın bu konuda Efendim tabi birçok uzmandan açıklamaları var ve e, tohumculuğun e, yavaş yavaş e, devletin kontrolünden e, çıktığını Çiftçinin de bu konuda e, tamamen bağımlı hale geldiğini ve yerli tohumların da devlet dışı bırakıldığını görüyoruz. Aslında başta da ifade ettiğimiz gibi tohumculuk özel sektörün inisiyatifine bırakılmamalıydı. Tohumculuk devletin stratejik olması sebebiyle en stratejik girdi olması sebebiyle devletin kontrolünde olması gerekiyordu. Belirleyici unsurun devlet olması gerekiyordu. Fiyatların serbest piyasaya bırakılmaması gerekiyordu. ithalatın önünün açılmaması gerekiyordu. Bütün bu hatalar zinciri maalesef ülkemize tohumu yerli tohumculuğu tamamen bertaraf etmiştir. Şimdi baktığımızda yerli tohumun olmaması, doğal tohumumuzun devre dışı bırakılması bize ne büyük zarar var? Tabii en büyük zararlarından bir tanesi maliyetlerdeki artış. Çünkü bizim kendi imkanlarımızda kendi tohumlarımızı devreye koymamızın maliyeti farklıdır. Bir de ithalata dayalı olarak e, hatta hibrit tohum dediğimiz tohumlar kullanarak e, milyarlarca dolar tohum parası ödeyerek e, büyük bir maliyetle karşılaşmamız da e, mevcuttur ve şu anda yaşadığımız tabloda budur. Aynı zamanda yerli tohum demek, atalık tohum demek, sağlıklı gıda demektir. Maalesef ithal tohum demek, e, başkalarının olan, kontrolü bizden çıkmış olan tohum demek ise maalesef Sağlıksız gıda demektir. Bugün bunun etkilerini toplumumuzda çok net bir şekilde görüyoruz. Bakın bizler e, tohumumuza değer vermezken, yerli tohumculuğumuzu bitirirken başka ülkeler tohumlarına nasıl sahip çıkıyorlar? Bununla ilgili önümüzde çok önemli, çok tarihi bir örnek var. Onu da size e, aktarmak istiyorum. İlk tohum bankası e, Rusya'da, Sovyetler Birliği'nde Nikolay Vavilov tarafından e, Pavlovsk'ta e, kurulmuş. Bakın nasıl kurulmuş, dünyanın, burada bulunan bilim adamları, efendim, dünyanın birçok ülkesine giderek, bölgesine giderek orada tohum toplamışlar ve bu tohumların hepsini Pavlovs'ta bulunan bu tohum bankasına getirmişler. Sonra bakın 2. Dünya Savaşı çıkıyor, 1941 yıllarında efendim, tabii 2. Dünya Savaşı kızışıyor. Ve Sovyet hükümeti, Almanların efendim bugünkü St. Petersburg'a gelmesi üzerine, doğru ilerlemesi üzerine ne yapıyor? Öncelikli olarak müzelerdeki sanat eserlerini koruma altına alıyor. Ama burada bulunan, Pavlovsk'ta bulunan, e, o devasa, e, binlerce, yüzbinlerce tohumun bulunduğu bu tohum bankasını ise koruma altına almıyor. Fakat birkaç tane bilim adamı, Rus bilim adamı, bakın 9 tane bilim adamı, e, bir taraftan kendi hükümetleriyle mücadele ederken bu tohum önemlidir, bunları korumamız lazım derken bir taraftan da yaklaşan işgale karşı da önlem almaya başlıyorlar. Ve bu dokuz bilim insanı e, tabii kuşatma başlıyor, delingirat kuşatması başlıyor ve tam dokuz yüz gün sürüyor. Bakın dokuz yüz gün süren bir kuşatma. Bu dokuz bilim adamı. Burada bulunan 400.000 tohum kök ve meyve fidesinden ve canlı kesitler alarak bu tohumlardan ve kök hücrelerinden, efendim kök ve meyve fidelerinden bunları koruma altına alıyorlar. Ve bodrum katta bulunan soğuk hava deposuna bunları alıp orada koruma altına alıyorlar. Ve tabi kuşatma uzadıkça uzuyor. Tabi burada bazı fidelerde özellikle patates Efendim, e, Patates tohumunda çürümeler gündeme gelmeye başlıyor. Bunun üzerine e, tekrar e, ne yapıyorlar? E, Bunlar da önlem almaya çalışıyorlar. E, soğuk tabii e, artınca bu sefer etrafta bulunmuş olan ne kadar e, yıkık e, efendim ağaç parçası varsa, yıkılmış, kenara atılmış onları hepsini toplayıp yakarak tohumları ısıtmaya çalışıyorlar ve baktığımız zaman e, o tohumları canlarından daha önemli bir şekilde korumaya başlıyorlar. Ve ardından Bakın e, tabi karınları e, gittikçe gıda zorluğu başlıyor, e, karınları acıkmaya başlıyor, can e, derdine düşmeye başlıyorlar. Bunun üzerine o tohum bankasının, o tohumların bulunduğu bölmedeki efendim e, nöbetçi sayısını ikiye çıkartıyorlar. Normalde birer birer nöbet tutuyorlardı. Kendilerinden de tohumları korumak için. Yani yanlışlıkla aç, açtıktan dolayı bu tohumları yememek için kapıda nöbet, nöbetleri iki kişiye çıkartıyorlar. Ve bunların hepsi bu tohumları koruma uğruna hayatlarını feda ediyorlar ve o tohumları koruyorlar. Bugün dünyanın en büyük tohum bankası ise, Pavlos'taki tohum bankası, işte bu 9 bilim adamının fedakarlığı sayesinde. Şimdi baktığımızda bu bir örnek, bunun başka örnekleri de var. Dünyanın her yerinde tohum arayan bilim adamları var. Yani e, İsrail'i bilim adamları, efendim İngiliz bilim adamları, Amerikalı bilim adamları bugün yani dünyanın dört bir köşesinde yerli bir tohum nerede var diyerek, e, organik bir tohum nerede var diyerek araştırmalar yapıyorlar. Onlar bütün dünyayı bu noktada tararlarken biz elimizde olan atalık tohumlarımızı maalesef kaybediyoruz. Aslında bu kendi ayağımıza kış, e, sıktığımız bir kurşundur. Kendi tarım sektörümüzün altına dinamik döşemektir. Geleceğimizi yok etmektir. Bunu ifade etmemiz lazım. Bu noktada aslında ne yapılması gerekiyor eğer derseniz yapılması gereken Prof. Dr. Haydar Başbey'in milli ekonomi modelinde tarım politikalarını hayata geçirmemiz gerekiyor. Tarım politikalarında da en önemli projelerden bir tanesi de yerli tohumculuğun devlet eliyle geliştirilmesidir. Ve devletin bu noktada bütün imkanlarını seferber etmesidir. Ve hani organik gıda diyoruz. Sağlıklı gıda diyoruz. Bunun temeli tohumdan atılır. İşte milli ekonomi modeli de tarımı en stratejik sektör olarak e, görerek ve tohumu da en stratejik girdi olarak görerek bununla ilgili e, projeler ortaya koymaktadır. O yüzden tohumculuk özel sektörün inisiyatifine bırakılamaz. İthalatın inisiyatifine bırakılamaz. Devletin kontrolünde çiftçiyi koruyacak, sağlığı, sağlığımızı koruyacak şekilde yeniden el alınması lazım ve tohumculuk Efendim yasaların da buna göre e, yeniden gözden geçirilip düzenlenmesi lazım diyorz efendim saygılar sunuyorum